Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere yepyeni bir içerik hazırladık. Bu içerikte sizin diliniz, ağzınız, gözünüz olacağız inşallah, nasıl olacağız? Eğer herhangi bir markadan şikayetiniz vesaire varsa bunları bize yazacaksınız, biz de bunları markanın yetkili isimlerine aktaracağız. Peki bu süreç nasıl izleyecek Özgür Çetin? Şöyle arkadaşlar şikayetim var iki nokta ve devamında bir marka ismiyle bir haber yapıyoruz biz her hafta ve o haberin altına teknolojioku.comda yayınlıyoruz bu haberimizi. O haberin altına siz o markaya ilgili şikayetlerinizi istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz tabii ki küfür hakaret vesaire olmamak kaydıyla. Evet. Onları onaylamıyoruz zaten ama yaşadığınız sıkıntıları bize aktardığınız zaman biz de bir video çekiyoruz ki bu videonun konusu Vodafone olarak bildirmiştik ve sizden. Ee, Perşembe günü değil mi? Perşembe evet. günü, 25 Mart 2020 Perşembe günü sitemizde haberimizi yayınladık ve altına yemin ediyorum abartısız yüzlerce yorum geldi. Ben okuyana kadar böyle scroll yaptım aşağıya doğru. bitmiyor. Bana <gülüyor> okuyana kadar ince bir kitap bitirelim. Evet, <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen ve e, o haberin de linkini açıklamada koyacağım. Yani siz de eğer merak ederseniz yorumlara evet. ben de görmek istiyorum diye. Bu kadar ee, yorum var mı gerçekten? Var mı diye olarak? evet. Atıyormuş, mu En azından siz de görmüş olacaksınız. Tabii ki e, takdir edersiniz ki biz bu videoda bütün o yorumların hepsini yanıtlamayacağız ya da ya, ya belirtmeyeceğiz, okuyamayacağız. Çok, fazla yorum, çok fazla yorum var, dediğim gibi yüzlerce yorum var. Biz burada 20'ye yakın bir yorum seçtik. Ama şu şekilde seçtik. Mesela atıyorum ortak dertler var arkadaşlar. Evet. Bir ortak parantezler aldık. Nedir? Çekmeme sorunu. Evet, mesela... Bu çekmeme sorunlarından bir tane aldık. Atıyorum işte hediye çarkından çok fazla şikayet geldi. Oradan bir yorum aldık vesaire. Ama bu şu demek değil. Diğer yorumları biz markaya göndermeyeceğiz mi? Hayır hepsini markaya göndereceğiz arkadaşlar. Yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Orada eğer o haberin altında 500 tane yorum varsa biz o 500 yorumu da ki vardır belki vardır. göndereceğiz. Yani burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Tabii şu da önemli. Marka bu şikayetlerin ne kadarını dikkat alacak ya da ne kadar için dönüş yapacak. Eğer dönüş yaparsa biz bunun için de özel bir video çekeriz. İşte Vodafone yanıt verdi ya da X markası yanıt verdi, Y markası yanıt evet. verdi gibi. Ama bu videoların önümüzdeki haftalarda farklı markalarla da devam edeceğimi söyleyelim. Turkcell olacak, Türk Telekom olacak. E sadece operatörler değil bu arada Samsung, Teknoloji Apple, evet, Huawei, Lenovo, aklınıza gelebilecek işte, Logitech, Logitech. şudur budur ne ararsanız bütün markalarla ilgili bu tarz video çekeceğiz. En azından benim bu videolardan beklenti bir şey Osman, en azından o marka ile ilgili ortak sorunları ortaya çıkartabilmek Tabii ki, ki e, senin de az önce bir de bizim asıl amacımız şu da aslında pek çok kişi markalara ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Evet. Daha doğrusu markaların yetkili isimlerine ulaşmakta, ulaşmakta sıkıntı, sıkıntı çekiyor. çekiyor. Nedir müşteri hizmetlerini arıyorsun ama müşteri hizmetlerinde karşına çıkan da sonuçta orada askeri ücretle çalışan bir işçi muhtemelen. Yani ona bağırıp çağırmak bir şeyler anlatmak. Çok bir şey yaramıyor. Aşk bir işe yaramıyor. Bir, bir evet. işe yaramıyor. Evet, o Dolayısıyla yüzden, bir şikayet kalbi oluşturuyorlar. O şikayet kalbi de büyüsü yönetilmeye orada silinip gidiyor. Biz burada direkt olarak yetkili kişilere ulaştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdi sorularla başlayalım evet. ve söylediğim gibi Vodafone üzerinde konuşacak olursak burada birinci Osman da söylediği gibi konu çekip çekmeyen meselesi ki bütün operatörlerde var bu sorun bu, sadece Vodafone için değil. İkincisi bu taahhüt meselesi olabiliyor. Bir de söylediğim gibi o hediye şarkı meselelerinde ki bazı beklentiler var. İlk soruyla başlıyoruz. Suudi isimli okuyucumuz demiş ki Vodafone kullanıcısı olarak öncelikle hediye çarkımdaki faturalı faturasız farkı kalkmalı. Sırf daha çok para ödüyorlar diye ayıt edinmemeliler. Ve bu şikayet programı için çok teşekkürler. Teknoloji oku demiş. Biz teşekkür ederiz sude yorum yazdığı için. Burada şey yapıyorlarmış abi. Şey yaptı ya Nvidia. Burası yüksek, orası düşük dedik. Orayı da yükselttiler. <gülüyor> onu, onu onlara da daha az verildi. <gülüyor> evet. Valla böyle bir şikayet var Vodafone. Onu artık düzeltirsin faturalı faturasız. Bir yerde demiş, şebekedeye bir şey yok, sürekli olarak çekmiyor. Bir de telefon falan almaya çalışmayın. Vodafone garipim kendine de sizden bir telefon alıyor. Normalde 4.200 TL, Vodafone 6.000 TL alıyor. İnsanı bu kadar da insan bu kadarında yapmaz. Bir de 3 taksit bankada azalıyor. Şöyle bir şey arkadaşlar aslında bu telefon ticareti bütün operatörlerde aynı olan bir şey. Evet. E, faturanıza yansıttıkları için kredi vesaire gibi şeylerle uğraştırmıyorlar sizi. Bu yüzden de biraz daha yüksek oluyor. Piyasaya olur. göre yüksek biraz şey benziyor. abi. Hani diyorlar ya işte banka ihtiyacı olmadan arabanızı veriyoruz. 20.000 peşin gerisi senetle. Bir bakıyorsun bankanın 2 katı senet e, Yani sana. de solcak o iş. Yani çünkü yani. yani bankayla uğraştırmıyor ama bir şekilde bir şey var. Yani. öyle bir durum. Şimdi Vedat demiş ki Vodafone'dan memnunum fakat Vodafone hala daha çekmeyen yerler var. Bununla ilgili kayıt bırakmamıza rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Yapılıyorsa da bilmek isteriz. Bu konuyla alakalı bilgilendirilmek istiyorum. Bolu ile Yeniçeğe arası otobandan çıktığınızda çekmiyor. Kuzu, Kuzören Dağlı Köyü buralara bir veci takmak çok mu zor? Hani müşteri memnuniyeti? Dene de çekmiyor. İşte teşekkürler sesiniz yüksek çıktı mı bakalım göreceğiz demiş. Şimdi yani bu... Kuzören Dağlı Köyü. Kuzuören Dağlıköy'e. Böyle hmm. bir yer varmış. Vodafone bunu duysun oraya... Bolu'da. Bolu'da, evet. Bir verici istiyorlar oraya. 3G baz istasyonu. Ama bu ben bu konuyla ilgili hızlı bir şey söyleyeceğim. Video çok uzamasını istemiyoruz. Fakat e, bu çekip çekme meselesinde birkaç sıkıntı var arkadaşlar. zamanda operatörler çok bu konuda konuşmuş biri olarak. Birincisi şehir içindeki yerlerden bahsediyorum. Buradaki örnek gibi değil tabii ki soru ama. Şehir içi yerlerde şöyle bir sorun var, her yeri baristasını kurdurulmuyor, böyle bir problem evet. var. Yani ama ben köyde böyle bir sorun olmuyor. Köydekini işte. bilmiyorum. Yani yani, köyün girişine bir direklik Çak oraya. Ya belki da, bir ilişki, orada bir dağ, bir dağ ilişki vardır, enginliğidir falan, şimdi bilmiyoruz Orası yani. nasıl bir yer ama e, şehir içindeki sorunların temel kaynağı bu. O yüzden e, hatalırken şunu dikkat edin: bulunduğumuz yerde hangisi çekiyorsa onu almakta fayda var. Yani o iyi çekiyor, bu kötü çekiyor meselesi değil bu. Bulunduğunuz yerde hangisi çekiyorsa onu alın derim. Özkan'ın e, yorumunu da sana veriyorum. Özkun dedi. Özkun. Özkan. <gülüyor> Özkan da demiş ki Bodrum Turgut Reis 4.5G'ye altyapı yetersiz YouTube 720p zor açıyor demiş. Bu biraz şununla da ilgili aslında kalabalık olduğu zaman özellikle yazın Bodrum çok kalabalık oluyor ve bir bölge aniden kalabalıklaştığı zaman çekim kalitesi ve ister istemez düşebiliyor. Ama siz diyorsanız ki ben bu sorunu sürekli yaşıyorum o zaman oranın altyapısı gerçekten yetersizdir. <gülüyor> ki Bodrum Turgut Reis gibi bir yerde de çekmeyeceksen Nerede çekeceksin? çekeceksin diye bir sormak lazım yani. Ali Altay demiş ki geçtiğimiz Kasım ayında Vodafone hatt geçişi yaptım. Şubat ayında eksik evrak kimlik bilgileri gerekçesiyle hattım erişime kapatıldı. Hattımı bir hafta sonra açtırabildim ve faturam şok etti beni. Tarif bozma gerekçesiyle yüklü miktar fatura geldi. Ayrıca tarifimi geri vermediler. Kasım ayında 54 TL ödediğim tarifem şu an 93 TL. Bununla ilgili 3 defa itiraz kaydı oluşturmama rağmen itirazlarımı reddettiler. Tüketici haklarına şikayet edeceğim artık en son 255 TL fatura ödedim demiş bu tarz şikayet çok var bu arada arkadaşlar. Şimdi bu tarz şikayetlerde özellikle müşteri hizmetlerindeki oradaki elemanların biraz oyunu oluyor çünkü benim babamın başına da geldi aynı şey hatta o Türkcell'de gelmişti. Benim babam yaşlı 65 yaşında adam gitmiş orada birisi kafalamış bunu işte senin tarifini şöyle yükseltelim böyle olacak öyle olacak herhalde prim alıyor bunlar tarifi yükselteme. Muhtemelen. İşte yok tatil olmayacak direkt geçeceğim ben seni. Daha az ödeceksin amca falan. Bir geldi 3 katı fatura. Benim babam da gitti itiraz etti falan ama bir sonuç olmadı ne yazık ki. O yüzden arkadaşlar bu tarz şeylerde e, direkt muhatap olduğunuz müşteri hizmetlerinde atıyorum. Biriyle konuşuyorsunuz ya sallıyorum açıyor. Ben aycan maycan diyor mesela salladım şu anda. Direkt olarak isim üzerinden bir şikayet oluşturursanız belki size yardımcı olabilirler. Öbür türlü çünkü çok fazla bir yardım imkanları olmuyor. Sonuçta milyonlarca abonesi olan bir e, operatör yani. 3 ay önce faturalı hat aldım. 3 ay tahtüplü faturasıza geçmek istediğimde cezayı işlem çıkardılar karşıma. Faturasıza geçmek istediğim takdirde 1 yıllık faturayı tahsil edeceklermiş. Bir daha vodafonumu asla almam. Zaten bu yaptıkları ayıbı CIMEL İletişim Başkanlığı'na kadar taşıdım. Daha gerekli şikayetlere devam edeceğim. 4 1190 numaramın sonu. 41.90 numaramın sonu. Ali, e, Ali, e, Ali Girgin. Yani bunu CİMER'e şikayet etmen çok bir şey fayda sağlamayacaktır. Benim görüşümce onun yerine tüketici e, mahkemesine gitmen daha faydalı olabilir. Bir de bu tahtütlerde arkadaşlar biraz dediğimiz gibi yine çalışanların farklı stratejileri olabiliyor. İşte tahtüdünüz yansımayacak diyor. Yeni bir şeye geçmeniz Evet evet. Yani. Kandırma yani, çok fazla. Onlara çok fazla gelmemeniz lazım. Sonra hayır bir de Fatura geldiğinde karşısına muhatap da bulamıyorsun ki adam çünkü seni çağrı merkezinden arıyor. Seni taahhütüne <gülüyor> Hayır, çağrı merkezinde değil. Tamam. O onların bir kısmı bay bayilerden alınıyor. Bayilerde adamı gidip buluyorsun tamam sen ne yaptın kardeşim kim edecek? Gerçi orada bir şey de Şey fark etmiyor ki o da. Yani yani. O yüzden burada bence devlet bu konuyu yapmalı biraz. Çünkü bütün devletle şey operatörler artık bu prim sistemine bir düzenleme <gülüyor> mi getirirler? Farklı bir şey mi yaparlar? Biraz Hayır yani bir tane şirketin, koca bir şirketin... Bütün ismini izledelim. Gerek yani. yok yani evet. Şimdi Özcan Bey demiş ki, Vodafone evde internet müşterisiyim. Bir adet internetinde sıkıntı var ama Vodafone hiçbir şekilde çözüm sunmadı. Teknisyen geldi, anlamadım dedi ve geri döndü. Sorunumu iletmediğim kanal kalmadı demiş. Özcan Bey yardım etsin Vodafone. Anlamadım dediği de yani, yani. Teknisyen <gülüyor> anlamadım ne? Yani gerçekten. Muhtemelen oraya sorun çözünür falan yazmıştır yani Allah'a Allah. Anlamadım demiş ki. Benden de. gitsin. Evet. Aynen. O yüzden Özcan video bulalım Vodafone. Buradan söylüyoruz. Ayşe Hanım demiş ki, şimdi bu enteresan bir sorun. Ben bununla ilgili kendi kişisel kanalımda video çekmiştim geçmişte. Böyle bir sorun çok var arkadaşlar. Bize çok fazla soru gelmedi bununla ilgili ama ben bir tane bulduğum için koydum. Merhaba, benim oğlum 7 yaşında. Oğlum bu zor günler geçirdiğimiz zaman da telefonumdan 500 TL'yi bir oyuna kaptırdı. Benim telefonum mobil ödemeye kapalıydı ama nasıl olduysa Vodafone bunu bir tıkla açtırdı oğluma ve beni zarara uğrattı. Sadece bir şey soracağım. Siz bizim 500 TL'ye neden göz diktiniz? Memnun musunuz? İçiniz rahat uyuy uyuyabiliyor musunuz? Bu kadar kolay bir şekilde 500 TL'miz gitti. Diyeceksiniz şimdi telefonu çocuğa neden veriyorsun? Bak güzel de söylemiş. Evet, keyfinden... Keyfimden değil, keyfimden vermiyorum. Dışarıda tehlike var. Evde ben de eşim gibi çalışıyorum. Merdiven siliyorum. Oğlum canı sıkılmasın. Gidip candan balkondan bakıp aşağı düşmesin diye veriyorum. Ama Vodafone iyi günlerde harca eşimin telefonunda 350 TL, benim telefonunda 190 TL aldın. Ya da başka şirketlere aldınız bilmiyoruz bildiğimiz bir şey var bu iletişim şirketleri güvenli değil artık demiş Ayşe Hanım. Bak bu çok kritik bir durum aslında biliyor musun? Çünkü evet. artık arkadaşlar mesela hücresel mesaj olarak geliyor şeyler bile. Tabii tabii. Şey, evet. Şunu istiyorsanız tamam, evet de tıklayın. Tamam iptal var Evet. Tamam dediğin anda Hup, orada hani evet. bir şeyler gidiyor. Evet. Bu çok tehlikeli gerçekten. O yüzden hani çocuklarımıza bence... telefonu verirken de ben şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Uçak modunu alın arkadaşlar. Telefonu uçak modunu alın mobil veriyi de ayarlar kısmından kapat. kapatın. E çocuk hem uçak modundan çıkartıp hem de muhtemelen ya bir de girip operatörler şunu yapması çok zor değil ki abi. Böyle bir harcama yapacağın zaman önceden bir SMS atar mesela atıyorum. Evet diye yanıtlarsan bu işlemi yapıyorum gibi bir önlem koyabilir. Online, Ama işlerine geliyor. Ben yani, oradan prim yani sadece Vodafone için değil diğerleri için de bu işlerine geliyor. O yüzden prim değil abi 500 lira. Bunlar da bir bütün ee, yani, ki mobil ödeme kapalıken mobil ödeme geliyor yani başıma, başıma geldi kere evet. 15 lira mı çektiler büyük bir para değildi ama hani beni iptal ettiremiyorsun bu arada tabii canım Git, bitti gitti yani o para ama sorduğu zaman da sizin açıkmış diyor ben açmamıştım diyorum ama açık kalmış falan filan uzun hikaye biz devam edelim video fazla uzamasın. Melik demiş ki Vodafone İnternet iptal yaptım 2000 TL fatura çıkardı. Bu cayma bedeli dedikleri bence çok artık çağdışı kalmış bir şey. Evet. Cayma bedelleri gerçekten çok absürt miktarlarda oluyor. Bir de mesela bir modem satıyorlar esa. Daha doğrusu satmıyorlar. Hani ilk abone olduğunda oluyor İşte diyor modemi hediye veriyoruz falan. Sonra caydığınız zaman modemin bedeli geliyor. 1000 lira modem bedeli. 200 liralık yani, Evet. O yüzden o konu bence saçma yani. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani eğer diyorsanız ki ya benim hani bir 2 ay sonra çıkma şeyim var falan asla taahhüt altına girmeyin. Taahhütte çok fena bedeller ödeyebiliyorsunuz. Ama işte taahhüt vermediği zaman da başka sorun da neyse şimdi o yani taahhüt vermediği bu. zaman da fiyat oluyor 2 katına çıkıyor. Böyle yani garip bir yani. sistem var. Mustafa demiş ki iş abone kazanımı ya da fatura gecikmesi olduğunda anında görüntü. Çok doğru. Her şey tıkır tıkır işliyor fakat iş hizmete geldiğinde, sorun çözmeye geldiğinde sıfır. Mustafa aslında bir sistem etmiş ki gerçekten çok doğru bir sistem bu abi. Hani mesela şebeke değiştiriyorsunuz ya arkadaşlar ya da başka bir şeye geçiyorsunuz. 10 kere arıyorlar, işte geri dönün, şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, ee, şirketin yarı hissesini sizin yapacağız. <gülüyor> Ama bir geçiyorsun, tamam dediğin anda bir daha araya soran yok. Bir daha yok. <gülüyor> Orada. Kesiliyor böyle. Bir diğer Mustafa da demiş ki Merhaba teknoloji okum. Yayın çağında Teknoloji çağında yaşıyoruz. İzmir'in göbeğinde olmasa da ben derse çalışıyorum. Bulunduğum bölge öyle kırsal falan da sayılmaz. Develi mahallesi. İzban geçiyor ve havalimanına kuş, uçusu, kuş uçuşu İyi, 750 evet. metre. Fakat gel dinledim. Telefon çekmiyor. Yorumu siz teknoloji oku sakinlerine. Gereğini de Vodafone yetkililerine bırakıyorum. Not. Telefonun markasını, modelini soruşturmayın. Cihazla alakası yok demiş. Tabii ki yok yani. Ona yani olanı biz de O konu işte o. Bölgesel yani özellikle Şii'nin içindeki sorun baz istasyonu kurulamıyor olmasından Ama bence yani 750 metre, kuş uçuşu 750 metre diyor havaalanına. Bence oralara bir yere baz istasyonu kurulabilir yani birçok yer vardır bence. Yatırım yapmaya bence biraz çekiniyorlar. Gökhan Yiğit Aydın demiş ki şikayetim şu ilk taahhüt Dur ayı. ya bunu ben okuyayım. Sana hep uzunlar denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam oku. <gülüyor> okur olsun. Oku sen oku be. Şikayetim şu, ilk tatil bittikten sonra özellikle yeni yıla girdikten sonra sürekli yüksek paket ödemeleri yani bana bu miktar yetiyor ama gidip tatil yenileyemiyorsun. Yenilemek için daha üst pakete geçmem gerekiyor ama Bursa'da iyi çekiyor. Diğer şikayeti iyi çekiyor. Musun? Bu da çekiyor şikayeti <gülüyor> <gülüyor> Diğer şikayetim şu, sürekli çarkı çevirince internet çıkmıyor. Çıktı mı da gündüz kuşağı diye bir şey uydurmuşlar. Yeni... Aynı da önce Türkcell'in yaptığı gibi sadece sabah harcanabiliyor o internet paketinde ve hiç PES paketi çıkmıyor. Ya internet çıkacaksa adam akıllı çıksın, çıkmayacaksa çarpımı komple kaldırsınlar. Biz de boşuna çevirmeyelim. Saygılarımla Gökhan Yiğit, Aydoğan demiş. Şimdi burada şu var gerçekten de sadece Vodafone için değil, Türkcell ya da Türk Telekom için de geçerli. Bedava internet vermeleri güzel bir şey. Evet. Ama aha. ilkten onu veriyorlardı. Şimdi vermiyorlar. Millalar gibi. İki saatliğinde 20 GB. Bak <gülüyor> ilkten, tamam diyecektim. İlkten bu çarkta çeviriyordun ya abi. Mesela internet çıkıyordu 24 saatlik diyordu. Ya da bir haftalık diyordu. Şimdi bakıyorsun 2 saatlik, 6 2 saatlik, saatlik, 15, 15, 10, saatli, 10, 10 <gülüyor> 15 dakikada kullanabileceğin 30 GB sınırsız internet paketi falan. <gülüyor> bir de Vodafone'da özellikle çok fazla fırsat çıkıyor. Çeviriyorsun işte sallıyorum şimdi şuradan 70 liralık indirim çek. Arkadaşım param yok belki yani indirim çekinler. Otel o, o indirecek çünkü şöyle 1000 liralık alırsan 25.000 lira. Ben ona Bilmiyorum. da baktım dürüst olayım. Şimdi Gold Master Home bir yerden nesi böyle 50 mi 60 mü ne vermiş? Anladın Bu ya iyi bir oran mı? Girdim baktım. Şimdi fiyatına bakıyorsun %50'lik indirimli fiyatına bakıyorsun. İnternette bir aratıyorsun daha ucuz satan yerler var. <gülüyor> Klasik. Yani, neyse, bir şey dedin. Şimdi, <gülüyor> Mustafa demiş ki, biraz böyle şeyi bir koymuş özellikle koydum bir yorum. Haksız yere benden aldıkları faturadan doluyor, Telekom'a geçtim, çok memnunum. Fazladan aldıkları para zıkkım olsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> hani, bir şey değil, bu şikayet değil ama... E, bir beddua. Şey, beddua gibi olmuş. E, bunun, e, ama muhtemelen TürkSarı'yı da TürkTelekom'u -Türk yazdığımız zaman da, yaptığımız zaman da benzer yorumlar gelecek. Taha Berk demiş ki İstanbul Gaziosmanpaşa'da Vodafone bayisinin arka sokağında dördüncü katta oturuyorum. Baya konum vermiş yani. E, Gop'ta oturuyormuş kendisi yani. Buna rağmen hala cam kenarına geçmeden telefonla konuşamıyorum. Artık şu çekim gücünü yükseltin. rica ediyorum. Telefon görüşmenin sıkıntı oluyor. Bu çekim gücü yüzünden... Bak yalnız burada ödüncü günahı sor. Vodafone bayisinin arka sokağı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Taha Berk şunu düşünüyor. Vodafone Bu bayisinde bazı, bazı, bazı staförü vardır <gülüyor> diye düşünmüş. Bayi varsa burada kesin telefonu çeker. <gülüyor> Ee, sevgili Tanrım, öyle bir şey yok ne yazık ki, yani Vodafone balinde bazı istasyonu yok. Arkasızlık sokakta çekmesi diye bir şey de yok tabii doğal olarak. Önünde olsa... de boş bulmuşlar, oraya açmışlar. <gülüyor> o yüzden hani bunu şikayet olarak kabul etmiyoruz ama çekmeme sorunu evet, o, onu söyledik zaten. En büyük şikayetlerin başında da bu geliyor zaten. Diyelim ve Arda'yı da ben sana bırakıyorum, son e, şikayetimiz de bu. Arda da demiş ki, ''Müşteri hizmetlerine bir mesajım var.'' Hepinize... <gülüyor> büyük haflar yazmış. Orada. Koca haflar yazmış. Lütfen bizi taciz etmeyi ısrarla arayıp yeni tarifeler kampanyaları tanıtmak amacıyla aramayı bırakın. Zengin mi sanıyorsunuz yahu siz bizi? Yeni tarifeye geçmek istersek biz sizi ararız. Valla Türkcell'den daha fena olmaya başladınız. Türk Telekom'dan daha kötü olmaya başladınız. Yapmayın. Umurumda değil yeni tarifeniz. 40 TL veriyorsam paketime veriyorum. Yine size gidiyor. <gülüyor> Yeminle bırakacağım Vodafone'nı. Eğer böyle yapmaya devam edin. Adam baya Evet. Bu numara bana ait. Orada numarayı Telefonu vermişler arkadaşlar biz işte şey yapalım. KVKK geri koy kullanmıyoruz. Aramayı bırakın. Bir sıkıntı çıkarsa ben size soruyorum Allah'a açtık bunu. Diğer bir... Bu da böyle okuyayım. çok haklı çok, çok güzel ya. araba. Diğer bir teknoloji oku adminleri lütfen telefon numaram kalsın nezge kalamıyor. Eğer Vodafone'a şikayetlerimi göndereceksiniz, olduğu gibi gönderin de teşekkür ederim. göndereceğiz. Telefonu göndereceğiz. Duruyor orada soruyor ama videoda kullanamıyoruz. Orada sıkıntı olmaması için. Adam, bayağı bir dertten. Bayağı dertlenmiş oluyor. Arda Bey. Buradan artık yani Vodafone duysun bu sesi ya. Bu Aramayın bu adam artık. Aramayın kendisini <gülüyor> ve özellikle Vodafone'a burada rica ediyorum bizim o ilgili haberinizdeki açıklamaya şey koyduk. Yani sıkıntı çıkarsa ben sizi ararım. Ararsın da olaşabilir mi? Olaşabilir çünkü <gülüyor> evet. Sıkıntı çıktığında zor işler bunlar biliyorsun. O yüzden e, açıklamada vereceğimiz linkte bulunan e, haberdeki yorumları okusunlar. Vodafone yetkilileri okusun. Siz de okuyabilirsiniz. Hepsi burada yer alıyor. Biz bir kısmını anlattık videomuzda. Epey de uzun bir hepsini video. Hepsini mail olarak göndereceğiz arkadaşlar. Bunu bir kez daha belirtelim. Yani çok fazla yorum olduğu için kalkıp da 500 tane yorum burada okumaya kalktık. Evet. E, e, e, bayağı Saat şey ki bu bile uzun bir video oldu. O yüzden Ama hepsini hiç ayırt etme. Eğer oraya yorum yazdıysanız o yorumların hepsi bu video ile birlikte Vodafone'a mail olarak gidecek. Bunun da bilgisini size vermiş oldum. Dediğimiz gibi Vodafone'dan herhangi bir cevap vesaire gelirse zaten bu cevabı da sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bir şikayetim var programının. Daha doğrusu ilk programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni markalarla ve yepyeni şikayetlerle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal aylarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.